Mi? Antalya Kumuca'dayız. Ee, burada Keramettin Atasoy'un Serasında, Serasındayız evet. Burada beraber ortakçısı, ortakçısı. E, Mehmet Türk Burada e, rekor gübre sıvı yaprak gübresini e, donlardan hemen önce Ve sonrasında iki uygulama yapılan Bir dolma biber evet. Serasındayız Aynı anda bir diğer Charlie, Çar Charlie serası biberimiz. var Orada da aynı şekilde kullandı Mehmet abi neler oldu Kullandıktan sonra bu Vallahi, bitkinin durumu neydi e, Bitkinin durumu önce zayıf Zayıftı. Hareketsiz bir halde görmüştüm. Hareketsizdi. Şimdi sizin ürününüzü duydum. Gittim. Rekor gübre, sıvı evet. yaprak gübresi. Evet, rekor yaprak gübresini. İki defa uyguladım. Hı hı. Ağaçta bir gelişme gördüm. Öneriyorum yani. Kadar Şimdi şöyle tepeyi gösterelim. Tepe canlandı. Şimdi bugün hava kapalı zaten. Evet. Sadece bir iki gün açtı. Evet. Ee, soğuk dönemde ne kadar bir soğuk oldu burada? Kaç gün? Soğuk 3 gün üst üste donu yaktık abi. Üç gün üst üste üst don üst yandı. Evet. Siz ondan önce kullandınız. Ondan önce kullandım. Ama burada dikkat etmemiz gereken, burada tepelerin hızlı bir şekilde hızlı tekrardan yürüyebilmesi. Evet, bilmesi, toparladı. Evet. Stresini, stresini önledi. Stresini önledi. Evet. Şöyle gidelim yavaşça. Göstere göster. Şurayı da. Çek abi şöyle. Gösterelim. Önceki hali verir, şimdiki hali bak. Şimdi. şimdi burada zaten sera biberde de, kendisinde de bir sorun var olan yani, bir yer burası. Evet. evet. Buraya sadece üstten. Rekor gübre, sıvı yaprak gübresi uygulandı. Evet, yaprak Bu şekilde. Ederim. Gidelim az daha, gösterelim. Şöyle tepe canlılıklarının her noktada aynı olduğunu yavaş yavaş çekelim. Var mı onun dışında burada gözlemlediğiniz? Abi ben mesela diyelim diğer biber serasında çarlıda. Onda da var. Onda da şey, gelişme var. Onda da aynı şeyi görüyorsunuz. Evet, onda da aynı gelişme. Var. Yapraklarla ilgili bir koyulaşma, canlılık, yeşil koyulaştı, yeşil koyulaştı. Koyulaştı. Evet. Herhangi bir yan etki bir şey gördünüz mü? Yok, mi? yok. Yan kinsin, bir tesis. Yan, kesin görmedim. Gidelim şöyle. Şimdi. Soğuk don 3 gün soba yandı. Ee, illa bitkilerde bir stres oluşuyor. Burada da aynı stres evet, var. Evet. Şimdi rekor gübre evet. sıvı yaprak gübresi bitkinin öncelikle stresini alarak varalım gücünü açığa çıkartıyor. Evet. Yani e, bitki durmuş olsa bile bitkinin çalışmasını beraberinde getiriyor. Evet. Bununla birlikte zaten siz normal gübrelemenizi yap, yapıyorsunuz. Yap, yapıyorum. Ee, diğer çarlı biberde de aynı şeyleri Var abi bakabiliriz. Aynı görürüz. sonuçları gördünüz. Evet, ee, tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Abi ben gönül rahatlığıyla çift çakalama tavsiye ederim. Şimdi gerçekten e, ağacımda benim sorun olduğu için yine priz olayı var. O sizinle bir yok ama. Hı -hı. Evet. Ama ben pürüz, bunu bütün arkadaşlarıma öneriyorum kullanması için. Şimdi aşağı yukarı e, 15 gün sürede 2 e, uygulama yapıldı. 100 litre suya. 100, 100, 150 kadar 150 oldu. milim e, mililitre uygulama yapıldı. iki kere arka, i̇ki arka. Kere, Hem burada hem diğer serada. Evet. Eee tamam, müthiş bir gelişme gördüm. Gelişme güzel oldu. Müthiş bir gelişme gördüm. Yani yaprak gübrelerine göre kıyaslarsanız verdiği etki sonuç anlamında. Ben, ben bunu kullanmayı daha hatta, abi, Daha ee, iş şey yaparım. Karamettin Bey bir, bir adet almış. Evet, Siz sipariş vermişsiniz evet, devamını. Evet. Ee, i̇nşallah o da alacak. İnşallah. Ee, biz teşekkür ederiz. Sağ ol, Allah Size razı görüşlerinizi paylaştığınız için. Teşekkür Öncelikle Kurumçalı seracılara, <gülüyor> Türkiye'deki seracılara e, rekor gübresi bu yaprak gübresi aynı anda e, meyvecilikte de kullanılıyor. Evet. Ee, narenciye portakal, farklı türde zeytin olur, ceviz olur. Bunlar evet. da hepsinde kullanılabilir. Bunu daha önce ben duysaydım altına alınan gübreniz yani, de varmış e, ama e, bunu sonradan <gülüyor> keşfettik ama yenisini ya, rekor, ölmezsek. Rekor gelişim, rekor evet. gübre aşenin tabandan uygulanan bir e, global gübresidir. Evet. Üstten de verilen sıfı yaprak gübresi. Birbirini çok iyi ama işte, kombin eder, tamamlar. Evet, evet. E, mevcut tabandan bitkiye geçirdiğimizi Ağacın üzerinde çalıştırmayı evet. en iyi evet. şekilde evet. başarabiliyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Sağ Allah razı olsun. Herkese canım. selamlarımızı Sağ gönderiyoruz. Allah Allah. Size de selam.